Arkadaşlar merhaba, İddaa Tahmini Kupon Paylaşım Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için iki tane kupon hazırladım arkadaşlar. İki tane ideal kuponumuz var. Bugün analiz yapmadık. Bülten'de pek fazla maç yok zaten. Bir kuponumuz 3.04 orandan oluşuyor. Diğer kuponumuz 2.73. Yani idale yakın iki tane güzel kuponumuz var. Kuponlara geçmeden önce arkadaşlar dün bahsettim. Dün bahsettiğim gibi arkadaşlar şöyle göstereyim ben. Mesela dün Bayern Münih maçı vardı. Dünya alem. Bütün dünya. Şöyle göstereyim. 2.5 üstünden yattı arkadaşlar. Yine aynı şekilde Lebsic maçı vardı. Görsem maçı. Lebsic maçı vardı arkadaşlar. Yine 2.5 üstünden yattı. Yani ee, Ravaş'ta olan Takımlara oynamayın. Bahis almayın. Dün bizim Hatay 1.5 üstümüz gelmedi maalesef. İki tane direkt döndü. Yapacak bir şey yok. Almanya Bundesliga'yı çıkaralım buradan. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Almanya Bundesliga'da sadece Leipzig ve Bayern Münih Maçları alt bitti, diğer maçlar üst bitti. Ve bunlar kasıtlı yapılan şeyler arkadaşlar. İnsanları yatırma amaçlı. Öyle söyleyeyim size. İnsanları yatırma amaçlı. İnsanlar o maçlara yöneliyorlar. ve 1,5 üstleri 1.11-20'lerdeydi. O yüzden ben bültene almadım. Bültenimi almıyorum bu tür maçları. Sizin de almamanızı öneriyorum. Bugünkü maçlara geçelim. Yani kuponlarımıza geçelim. İlk kuponumuz arkadaşlar 3.04 orandan oluşuyor. Tabii ki sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. 3.04 oranlık kuponumuzun ilk maçı Ankara-Güçük-Kasımpaşa. Saat 19'da başlayacak arkadaşlar maç. İki takım da düşme potasında bir Ankara Gücü düşme potasında da Kasımpaşa düşme potasına çok yakın bu maçta bir reaksiyon gösterecek diye tahmin ediyorum. Bu maça yaptığımız analiz arkadaşlar maçın karşılıklı gol varla sonuçlanacağını düşünüyoruz. Yani karşılıklı gol var oranı 1-52 maçın karşılıklı gol var biteceğini düşünüyoruz yani. Ama bazen bizim düşündüğümüz olmuyor maalesef. Onların istedikleri oluyor. Ya bu maça karşılıklı gol var. En ideal tercih. <gülüyor> Dediğim gibi arkadaşlar Revaş'ta olan takımları almayın. Ama bugün Bülten biraz kısıtlı olduğu için Maalesef bu maçlara yöneldik. Şöyle göstereyim. Türkiye Süper Ligi var. Bu Sultan Kupası. Adını dahi telaffuz edemiyoruz bu takımların. O yüzden bu maçlara almadık. Bir de Hollanda Ligi e, bu aralar çok kısır geçiyor. Onlara da pek fazla bulaşmadık arkadaşlar. Sizin de bulaşmamanızı öneriyorum. Brezilya var. Ekral Kupası var yani pek fazla bulaşmadık bu maçlara ikinci maçımız arkadaşlar kuponumuzun ikinci maçı Siva Spor Fenerbahçe Fenerbahçe bugün maçı alacağını düşünüyorum arkadaşlar tek farkla da olsa alacağını düşünüyorum ama sonucu iki oynadım ben. kuponumda o şekilde değerlendirdim. 2 orandan almıştım ama 2.05 olmuş. Yani toplam 3.12 oran yapıyor şu an oynasanız. 3.04'ten 3.12'ye çıkıyor oranımız. İlk kuponumuz bu şekilde. <gülüyor> Aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz ilk kuponumuzu veya... İkinci kupondan vereceğim maçlar ekleyebilirsiniz arkadaşlar ilk kupona. ikinci ikinci kuponumuzun ilk maçı arkadaşlar Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı. Bu maça da yaptığımız analizler arkadaşlar. Beşiktaş'ın galip geleceği yönünde zaten açılan oran favori takım Beşiktaş. onu söylemeye gerek yok. Geçen hafta ya yani geçen maç Galatasaray 2-0 yenmişti biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bu maçı aldığımız bahis ise deplasman 1,5 üst 1,50 oranda değerlendirebilirsiniz. Bu tahminimiz bu şekilde. Evet 1,52'ye kadar çıkmış. Daha iyi. İkinci kuponumuzun ikinci maçı arkadaşlar Yunanistan Kupası'ndan Kopa maçı olduğu için pek fazla güven vermiyor ama mecburiyetten ekledik. Nillian bu maçı çıkartabilir, eleyebilir bu maçı. Pazgian'la Atromitos maçı, Atromitos maçı. <gülüyor> bu maçta da yaptığımız analizler arkadaşlar, maçın bir buçuk üstte gideceğini söylüyor bize oranlar ve takımlar. Tabii ki takımlar da çok önemli. Oranlar da çok önemli. Bu maça biz 1.5 üst aldık. Kupanımıza o şekilde ekledik. Aklınıza yatıyorsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu arada videolara göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir de yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Yorumları niye istiyorum arkadaşlar? Etkileşim oluyor. Birçok insana ulaşıyor. Birçok insan e, yararlanabiliyor bizim videolardan. Yorum ve beğeni atarsanız çok çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve kuponumuzun son maçı Belçika Pro Ligi'nden Gent gent maçı arkadaşlar. Saat 23'te başlayacak maç. Ben bu maçta ortada kaldım işin açıkçası. Tabi siz değiştirebilirsiniz hangisi aklınıza yatıyorsa. Onu değerlendirebilirsiniz. Ben bu maçın karşılıklı gol varını aldım arkadaşlar. Kuponuma o şekilde ekledim. Ama dileyen bu maçın 2.5 üstünü alabilir. Yani 2.5 üst oran da aynı. Karşılıklı gol var oranı da aynı. Ama ben Gent'in de gol atacağını düşünerekten 2,5 karşılıklı gol varını aldım. <gülüyor> Umarım yanıltmaz. Ama güvenmeyenler 2,5 üstünü alsın. Ya yani kuponda o şekilde değerlendirsin. Tabii ki ilk kupondan alıp ikinci kupona ekleme yapabilirsiniz veya ikinci kupondan alıp ilk kupona ekleme yapabilirsiniz. O şekilde de değerlendirmeye alabilirsiniz kuponlarımızı. Hafta sonu arkadaşlar cumartesi ve pazar maçlarında 20 adet 20 adet maçın var 2-3 gol aralığında bitecek maç var. Ee, onları da kupon halinde sizlere sunacağım. Takipte kalın arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın video yüklendiği zaman sizlere bildirim dilsin. Şimdiden herkese bol şans, bol kazançlar.